Merhaba dostlar. Bu videoda Tozlu Kaya dizisi ile Duy Beni dizisi arasındaki inanılmaz benzerliklere bakacağız. Hadi başlayalım. 1. Olaylar kolejde geçiyor olması. Tozlu Kaya'da kolejin adı Yavuzoğlu Koleji, Duy Beni dizisindeki kolejin adı Gerçek Koleji. 2. Yoksul bir mahalleden bahsediyor olması. Tozlu Kaya Duy Beni dizisindeki mahallenin adını bulamadım, kusura bakmayın. 3. İki dizide de asıl olayların birer kaza sonucu başlıyor olması. da vefanın ölmesi, <gülüyor> Duy de Leyla'ya araba çarpması sonucu sakat kalması. 4. <gülüyor> öğrenciler koleje kaza sonucunda jest olarak yapılan bursluluk sınavıyla giriyor olmaları. Rahmetli andığımız öğrencimiz adına bir burs sınavı açıyoruz. Şu sosyetik okul var ya, bizim mahalleden tam 3 kişiye burs verecekler. Ama buradaki fark, kaya'daki Alilere gizemli biri soruları veriyor, Duy Beni dizisindeki ekim ve arkadaşları ise sınavı geçerek kazanıyorlar. 5- Kötü tarafın zengin aile çocuklarının olması, iyi tarafın ise Fakir bir mahallede büyüyen çocuklar olması 6. Zengin kız fakir oğlan ya da fakir kız zengin oğlan aşkı 7. Öğrencilerin grupları üçerçişlik kişilik olması Ama bir fark var Tozukaya'da 2 erkek 1 kız Duy beni de içi kız 1 erkek 8. Dizilerde başrolleri kavgacı içi erkeğin çekiyor olması Tozukaya'da Ali <gülüyor> Duy beni de kanat 9- Çocukların amacı, kolejdeki gerçek suçluyu bulmak. 10- İki okulun sahibi de, Kenan ve Süleyman, olayları gizlemek için elinden geleni yapıyor olmaları. Peki, öğretmen. Onu da. 11- İki kolej sahibinin de şımarık ve her istediklerini elde etmek isteyen çocuklarının olması. Berk ve Melisa. 12 iyi görünen ama ihanet eden mahalleden biri. Tozlukkaya'da ihanet eden Sinan'ın abisi Bilal. Duy beni ise Bakkal Halil. Yoksa bu güldür öter. Değerli dostlar, videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.